Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Şubat 2020 astrolojik gündemini değerlendireceğiz sizlerle ve bu değerlendirme ile beraber bu ay içerisinde yaşanacak olan astrolojik gelişmelerden de bahsediyor olacağım. Evet biliyorsunuz her ay bir yeni ay ve bir dolunay yaşarız. Bu ayda tabii ki her ay olduğu gibi bir yeni ay ve dolunay yaşıyor olacağız. Ocak ayı gündemi hayli yoğundu. Tutulmalar önemli kavuşumlar oldukça etkiliydi. Bu ayında aslında önemli bir gündemi olarak belirtebileceğimiz gündem ise merkür gerilemesi olacak. Balık burcunda başlayan merkür gerilemesi kova burcunda tamamlanacak ve aslında Mart ayına kadar devam eden bir süreç olacak. Dolayısıyla Ay'ın önemli bir bölümü Merkür Retrosu etkisi altında devam edecek. Çok fazla uzatmadan hızlı hızlı astrolojik olaylara ve sizin burcunuz olan etkilerine değinecek olursak Öncelikle 9 Şubat günü Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana geldiğini görüyoruz. Aslan Burcu'nun 20 derecesinde meydana gelecek bu dolunay. Aslan Burcu sizin 5. evinizi sembolize ediyor. Dolayısıyla bu anlamda yani 5. ev, hayattan almış olduğumuz keyif, çocuklar, belki riskli yatırımlar ve projeler, aşk ilişkileri, kısa süreli flörtler gibi alanlarda... Bir kapanış ve sonlanma durumu söz konusu olabilir. Belki çocuğunuzla alakalı bir gündem vardı onun bir şekilde kapanması. Veyahut e, bir gönül ilişkisinin e, sonlanması yani devam mı tamam mı noktasında artık tamam denmesi durumu söz konusu olabilir. Veya e, artık hayatı nasıl daha eğlenceli yaşarım sorusunu e, cevabını net bir şekilde kafanıza vermeye başlayacağınız da bir süreç olabilir. Bu noktada e, Aslan Burcu Dolunay'ım. Bu anlamda biraz birkaç gün boyunca size artı eksi iki gün boyunca keyifsiz zamanlar yaşatabilirken aynı zamanda bu dolunayla beraber hayatınızdaki eğlence anlayışınızı hayatınıza katmış olduğunuz tadı yeniden bir güncelleyeceğiniz durum ortaya çıkacaktır. 17 Şubat günü Merkür Retrosu başlıyor. Ee, arkadaşlar. Dolayısıyla Merkür Retrosu balık burcunda ve sizin 12. evinizde başlayacak. Ve dediğim gibi 10 Mart'a kadar devam ediyor. Ee, aslında 13 derece balık burcunda başlayacak ve 28 derece kova burcuna kadar ilerleyecek. Ancak kova burcundaki ilerleyişi Mart ayına rastladığı için bu ay içerisindeki gündemimiz balık burcu konuları ve temaları olacak. Ee, balık burcunda İlerlemeye başladığı zaman daha doğrusu gerilemeye başladığı zaman Neptün'e de çok yakın bir konumda olacak. Dolayısıyla özellikle 17 Şubat civarındaki günlerde bir takım hayal kırıklıkları, beklentilerin karşılanamaması, geçmişle alakalı meselelerin tekrar açılması, eski aşklar, eski dostluklar, eski sizin kafanıza taktığınız konuların tekrar tekrar kafanızda cereyan etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve bu anlamda kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. neden kavuşacak Merkür Retrosu. Bu nedenle geçmiş meseleleri de değerlendirmek adına da güzel bir fırsat olacak. Burada geçmişte ne gibi hatalar yaptınız veya insanların size yapmış olduğu hatalar nelerdi bunları değerlendirebileceksiniz. ve Aynı zamanda buradan bir çıkarımla durum değerlendirmesi de yapabileceksiniz. Geçmişteki insanların tekrar sizinle irtibata geçmesiyle beraber de aslında bu çözümlenmesi gereken konuları da deneyimleyebileceksiniz. Bu Merkür Retrosu ile beraber 12. Evimize meydana geldiği için bu Merkür Retrosu özellikle ve Balık Burcu'nda. Merkür Balık Burcu'nda zararlı bir konumda arkadaşlar. Biliyorsunuz Merkür astrolojide ikizler ve Başak Burcu'nun yönetici gezegeni. Balık Burcu ise Başak Burcu'nun Zıt Burcu. Dolayısıyla Merkür Balık Burcu'ndayken çok güzel ve doğru bir biçimde çalışmaz. Bundan hareketle Merkürün 12. evde ve Balık burcunda geri hareketli olması, sizin geçmişle alakalı konulara fazla takılmanız, olmayan şeyleri olmuş gibi değerlendirmeniz, kuruntu ve kurguya daha yatkın olmanız gibi durumları ortaya çıkarabilir. Bunu dikkat edin. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Çünkü belki doğru bir muhakeme ve doğru bir hesap yapmak isterken olayları olduğundan daha abartılı pozitif veya daha abartılı negatif bir bakış açısıyla değerlendirmeye yatkın olabilirsiniz. Ve bu tabii ki sizi daha sonra Merkür Retrosu bitiminden itibaren biraz daha fazla sıkıntı sokabilir. Bu noktada aslında olayları doğru idrak ediyor musunuz? Geçmişte olan hesabınızda ne gibi hatalar vardı? E neleri değiştirmeniz gerekiyor? Bu mesajı algılayarak bu mesaj doğrultusunda hareket etmeniz daha yerinde olacaktır. Bu dönemde aynı zamanda sanatsal konularla ilgilenmek belki geçmişte başlatmış olduğunuz sanatsal bir proje, spiritüel bir proje. Bunlarla alakalı da e, yeniden bir düzenleme ve reform sürecine girebilirsiniz. Biraz dinlenme sürecidir aslında bu süreç sizin için. Yani 17 Şubat'tan itibaren e, ayın ikinci yarısında biraz dinlenip, kafanızı dinleyip bir durum değerlendirmesi yapmak için güzel bir süre. Ama dinlenirken ve kendinizi izole etmişken e, dediğim gibi olayları fazla abartıp kendinizi anksiyete depresyon boyutuna yaklaştırma durumunuz olabilir Buna da dikkatli buna karşı dikkatli olmaktan fayda olacağını söylemek isterim Evet 20 Şubat sonrasında Güneş'in artık balık burcuna geçtiğini görüyoruz. Güneş de balık burcuna geçtikten sonra 12. evinize bir aydınlanma yaşanacak aslında. Her ne kadar Merkür olsa da bu süreçte Güneş'in 12. evinize geçmesiyle beraber geçmiş meseleleri ışık tutacak, yeni durumlar ortaya çıkacaktır. Belki hayatınızdaki erkek figürleri ve önemli figürlerin hayatınıza nasıl etki ettiğini fark edeceğiniz, hayattaki hedeflerinize ulaşmak için neleri gerçekleştirmeniz gerektiğini fark edeceğiniz de bir süreç olabilir. Bu anlamda özellikle 20 Şubat tarihinden itibaren e, önemli bir süreç yaşarken Şubat ayının son günlerinde de retro merkürle güneşin kavuşumu aslında çok önemli bir karşılaşma, karmik bir karşılaşma, çok önemli bir haberi almanız şeklinde de yorumlanabilir. Bu anlamda özellikle Şubat ayının son günlerini öğretmeniz değerlendirmek faydalı olacaktır. Büyük ihtimalle sizin için geçmişte çok önemli olan bir kişi, bir olay veya bir olguyla yeniden yüzleşme yaşamanız, yeniden karşılaşma yaşamanız söz konusu olacaktır. Bunlar bilhassa Tabii ki balık burcunun ilk 10 derecelerini etki edecek. Dolayısıyla haritanızda balık burcunun ilk 10 derecesi hangi evinize düşüyor? belki 11. eviniz etkiliyordur. Bunu da değerlendirmeniz e, faydalı olacaktır. Evet, e, 21 Şubat sonrası aynı zamanda Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle beraber yani Şubat ayında Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle beraber e, haritalarımızda özellikle sizin kariyer evinizde hızlı bir ivme kazanmanı söz konusu olacak. Zaten Oğlak Burcu'nda yoğun bir gezegen sterliyumu var. Mars da Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve bununla beraber kariyer hayatınızla ilgili ciddi bir tırmanma isteği, e, kariyer hedeflerinizi ve gelecek hedeflerinizi hızlı bir biçimde gerçekleştirme e, hırsı içerisinde olacaksınız. Mars Oğlak Burcu'nda genellikle e, çok yorulmadan dinlenmeden çalışmayı, hedefine kitlenmeyi sembolize eder ve bu tabii ki sizin açınızdan biraz yıpratıcı olabilir. E, Şubat ayının ortalarında başlayan enerjiyle beraber ve aynı zamanda biliyorsunuz ki Güney ve Kuzey Erdüğümleri hali hazırda yengeç ve oğlak aksında konumlanmakta. Mars'ın 21 Şubat sonrası güney ay düğümüne çok yakın bir orbda bulunduğunu ve kuzey ay düğümüne de karşıtlık yaptığını gözlemliyoruz. Yani Mars 21 Şubat sonrası Şubat ayının sonuna kadarki süreç içerisinde güney ay düğümüyle kavuşurken kuzey ay düğümüne karşıtlık yapıyor. Bu oldukça önemli bir durum arkadaşlar. Çünkü Mars'ın bu noktada karmik etkileri artırdığını görüyoruz. Yani sizin haritanızda 4. ev ve 10. evde ciddi e, gerilimler ve e, öngörülemez durumlar meydana gelmek üzere demektir. Mars'ın güney ile kavuşumu aslında kariyer hayatınızla ilgili, geleceğinizle ilgili çok ciddi bir biçimde hırsınız varken bundan vazgeçip biraz daha kendinizi dinleme, dinleyip, biraz daha içsel huzurunuzu sağlamak adına neler yapabileceğinizi, fark etmenizi sağlayacak bir e, rekabet, bir öfke patlaması yaşama ihtimalini de artırır. Dolayısıyla öyle çok hırslanacak, öyle çok çalışacak ve çalışmanıza ve hırslanmanıza rağmen istediğinizi elde etme noktasında hedefinize kendinizi o kadar uzak hissedeceksiniz ki bu süreçte. Artık bir durup dinlenmenin, kendi çekirdek yuvanıza, kendi içsel dünyanıza dönmenin daha doğru olacağını size fark ettirecek bir durum yaşayabilirsiniz. Yani bu e, Şubat ayının ikinci yarısındaki öfke ve hırs enerjisi size biraz e, farklı bir biçimde geri dönüş yapabilir ki Ay düğümlerinin etkisi bu noktada zaten e, oldukça öngörülemez ve kadersel durumları tetikleyecektir sevgili koçlar. Evet 23 Şubat tarihine geldiğimizde Balık burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay da e, sizin 12. evinizde 4 derece Balık burcunda gerçekleşecek. Bu yeni ayla beraber İçsel anlamda bu bahsetmiş olduğum, Şubat ayının başlangıcından itibaren bahsetmiş olduğum bu içsel hesaplaşma bir şekilde işlerin istediğimiz biçimde gelişmemesinden dolayı aslında kötü bir biçimde değil ancak istediğimiz biçimde ilerlememesinden kaynaklı bir farkındalık seviyesine ulaşacağımızı gösteriyor ve bu dinlenme, bu arınma sürecinden sonra da gerçekten çok güzel bir çıkış yapmak üzere 23 Şubat'ta balık burcunun yeni ay ile beraber artık kendi zeminimizi hazırlamaya başlayacağız. Zaten Mart ayı itibariyle güneşin de burcunuza geçmesiyle hatta yeni ayın da burcunuza gerçekleşecek olmasıyla beraber çok güzel bir hazırlık sürecinden geçmiş olacaksınız Şubat ayı itibariyle. Evet, Şubat ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Ve zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyenler Instagram opikusastöloji hesabımdan beni takip edebilirler. Hoşçakalın.